SPDT anahtarı. Evet, tek kutuplu, çift yönlü, mandallı anahtarın, yani orijinal kısaltmasıyla, SPDT anahtarının içinde ne var bir bakalım. Bakın, kutup bu, yönler de bunlar. Yani bu anahtara üç noktadan bağlantı yapabiliyoruz. Devreye giden akımı bu şekilde kontrol ediyoruz. Küçük bir saatçi tornavidası kullanarak muhafazayı açıyorum. İşte, mandallı anahtarın içi böyle bir şey. İçini açtık, görüyorsunuz. Burada iki kontak var. Bunlar da yönler. Bunun anlamı şu. Anahtar açıkken bir devreden akım geçiyor. Anahtarı kapatınca akım diğer devreden geçmeye başlıyor. Yani bu sefer buradaki devre kapanıyor. Görüyorsunuz, burada küçük plastik bir pim var. Yaya baskı uyguluyor. Mandala basınca yay bu bakır kontağı aşağıya itiyor. Böylece bu yönle bu yön arasında anahtarlama yapılmış oluyor. Yani aslında anahtarın yaptığı kutup ve bu yön arasındaki devreden, kutup ve bu yön arasındaki devreye geçişi sağlamak. Dikkatli bakarsanız, bakır kontağın bir aşağı, bir yukarı gittiğini görebilirsiniz. Bu parçaların alüminyumdan yapıldığını zannediyorum. Yay da yay çeliğinden yapılmış olsa gerek. Mandal, nikel kaplı çelik gibi görünüyor. Yaya bağlı bir de bakır kontağımız var burada. Sanıyorum muhafaza da ABS'den yapılmış. Ve yine enjeksiyonla kalıplanmış. Yukarı doğru uzanan şu küçük pimleri görüyor musunuz? Gördüğünüzü pek sanmıyorum ama, burada küçük pimler var. Bunlar, muhafazanın üst kısmındaki küçük deliklere giriyor. Yani kapak böyle yerleştirildiğinde, küçük pimler deliklerden geçiyor. Sonra, sıcak bir levha veya çelik bir plaka, pimlerin üstüne bu şekilde bastırılıyor. Böylece pimlerin dışta kalan kısımları mantar gibi açılıyor ve kapağı yerine sabitliyor. Tek kutuplu, çift yönlü anahtarımızın kapağı işte böyle monte ediliyor. Ayrıca görünüşe bakılırsa, bu da enjeksiyonla kalıplanmış bir parça. Şimdi tekrar edelim. Mandala bastığımızda, anahtar bu kontaktan, bakın, bu kontak her zaman devrede. Anahtar, bu iki kontak arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Yani kutup bu, bunlar da yönler. Buradaki iki yönü görüyorsunuz. İşte mandala basıldığında anahtar bu iki yön arasındaki geçişi sağlıyor.